Herkese merhaba. Sizlere Orta Doğu Engelsiz Eğitim Derneği'nde yürüttüğüm gönüllülük faaliyetlerinde hissettiklerim ve yaşadıklarımdan bahsedeceğim. Öncelikle bu dernekte üniversite sınavına girecek olan görme engelli arkadaşlarımızın sınav hazırlanmaları için TET ve AYT ders konu anlatımı, soru çözümü, deneme okutmanlığı ve diğer faaliyetlerle yanlarında yardımcı oluyoruz. Hissettiklerimden bahsedecek olursam derneğe ilk gittiğimde biraz tedirgindim. Ben genel itibariyle ilk defa bir ortamda bulunduğumda biraz çekinirim. Fakat bu çekingenliğim bu dernekte çok uzun sürmedi. Derneğe gelen diğer okutman arkadaşlarımla ve sınav hazırlanan öğrencilerle hızlı bir şekilde kaynaştım. AYT e deneme okutmanlığı yaparken her hafta dönüşümlü olarak farklı öğrenciye okutmanlık yapıyoruz. Sanırım bu öğrencinin farklı seslerle denemeye girmesi veya bizler alışkanlık göstermesi için yapılan bir uygulama. Enemeyi okumaya başladığımda ilk bir heyecanlandım. Sorudaki paragrafı okurken, acaba hızlı mı, yoksa yavaş mı okuyorum, kelimelerim anlaşılıyor mu, ya da doğru telaffuz edebiliyor muyum gibi düşüncelere kapılıp heyecanlandım. Çünkü edebiyat paragraflarında öyle kelimeler geliyor ki ilk defa görüyorum. Belli bir süre soruları okuduktan sonra yoruluyoruz ve ağzımız kuruyor. Zaten bu da anlaşılıyor kelimelerimizin pertikleşmesinden. O kısımda yanımızda bulunan diğer okutman arkadaş devre alıyor Böylece döneşimli olarak soruları okumuş oluyoruz ve hem öğrenci soruları anlıyor, hem de biz yorulmamış oluyoruz. bu çeşirten bir konu ise ben daha soruyu okuduğumda unutuyorken öğrenci nasıl olur da aklında tutabiliyor. Bir keresinde öğrenci sorunun iki şıkkını elediğinde ve tekrar okumamı istediğinde elediği şıkkları unutmuştum. Orada onların gayretini ve çabasını daha iyi anladım. Hatta şaşırdığım bir başka konu da öğrenci boş bıraktığı soruları geri dönmek istediğinde daha iki, üç kelimesini okumuşken soruyu hatırlıyor. Sonuç olarak yaptığım bu gönüllülük faaliyetin bana katkısı çok büyük. Hem yeni arkadaşlıklar edinerek hem sınava hazırlanan öğrencilerin stresini azaltarak ve onlara okutmanlıklı yardımcı olarak kendimi çok mutlu hissediyorum.